Aşağıdaki çemberde GOH yani goh merkez açısının ölçüsü 3 bölü 2 radyan. GHGH yayının uzunluğu nedir? Ölçüleri şimdi daha rahat kullanabilmek için bazı değişkenler tanımlayalım. Peki, goh merkez goh goh çok hoşuma gitti. Goh merkez açısı nedir? Şuradaki açıdır. Buna teta diyelim. Teta eşittir GOH merkez açısının ölçüsü bize GH yayının, GH yayının uzunluğu soruluyor. GH yayı burada. Ona da S diyelim. Yani GH yayının uzunluğuna da S dedik. Çemberin yarı çapı da 6 cm olarak verilmiş ama şimdilik buna R diyelim. Yarı çap eşittir 6 cm. Yay uzunluğu ve radyanla çalışırken ilk düşünmemiz gereken ölçüsü radyan olarak belirtilen açıların yay uzunluğuyla ilişkisinin ne olduğudur. Bu durumda G açıyı teta açısının G GOH, go merkez açısının karşısında yer alıyor. Peki aralarındaki ilişki nedir? Radyanın tanımına göre bir açının radyan cinsinden ölçüsünü açının karşısındaki yayın uzunluğunun çemberin yarıçapına oranı şeklinde buluyoruz. Bu bir birim çember olsaydı mesela açının ölçüsü yayın uzunluğuna eşit olacaktı. Birim çember değilse veya aslında her durumda açının ölçüsü, yayın uzunluğunun yarı çapa oranıdır. Radyanın tanımını verdikten sonra şimdi neyi bildiğimiz ve neyi bilmediğimize bakalım. Burada iki tarafı r ile çarpabilirsiniz. r teta eşittir s çıkar. Veya s eşittir r çarpı teta da diyebiliriz. s eşittir r teta. Bu soruda GH yayının uzunluğunu bulmamız istendiği için bu formül bize doğrudan cevabı verecek. Başka ne biliyoruz? yarıçapı biliyoruz, yarıçapın 6 santimetre olduğunu biliyoruz. Bunu açının radyan ölçüsüyle 3 bölü 2radyanla çarpalım. Buna göre, s eşittir 6 santimetre çarpı 3 bölü 2. Bu da eşittir 6 çarpı 3, 18 bölü 2. 9. Yayın uzunluğu o zaman 9 santimetreymiş.